İyi günler arkadaşlar. Geçen videomda sıkıntı olduğu için videoyu yeniden, yeniden çıkmak zorunda kaldım. Tabi kodları yazmıştık orada. Onları an anlatayım hemen. Şimdi arkadaşlar burada ilk başta şimdi kullanıcı girişi değişik bir kullanıcı girişi yapacağım. Şöyle ki normal kullanıcı girişlerinden farklı olarak işlemleri Veri tabanında yapacağız. Sadece burada ufak işlem yapacağız. İlk başta integer değil de string bunu da string oluşturalım. Private string k sayısı oluşturdum. Nesne oluşturdum. Sonra aynı fix get setlerimizi oluşturdum. K sayısını gene verdim. Bizim işlemimiz k sayı. Ctrl C dedim. Bir tane publish aynen bu şekilde oluşturduğum gibi. Sadece bunda string cümle olacak. Yani bir string cümle ve bir tane değer gireceğiz. Onu da şöyle yapalım. Şimdi k sayısı gelen değer k sayısına gelecek. Gelen değer ise Şöyle veri tamamından göstereceğim onda. da. Select sum. Böyle bir eskel cümlem oluştu. Bu da normalde iki tane kullanıcım var. Eğer eksi bir demezsem boş olan veriyi de alıyor. Onun için sıkıntı olur. Onun için de eksi bir diyorum. Ve asıl id sayımız. Yani kullanıcı veri tabanına kayıtlı olan sayımızı buluyoruz. Bu eskel cümleye gireceğiz. Ne Ne olacak? İki tane veri gelecek yani iki tane dönecek. Bir tane for döngüsü aynı sıvışkese for döngüsü yapacağım vesaire. Burası böyle. Hiç değişiklik yok yani fix eski al cümle. Command command reader vesaire. Sadece bir değerli oldu. Öyle söyleyeyim. Buna da reader one. Reader altan 31 duruyoruz. Aslında aynı şekilde bir tane DL olsun şöyle de koyabiliriz. Yani bunları pratik sonradan kullanmak amaçlı. Store procedure 1'den 10'a kadar yaptığım gibi aynı şekilde de store procedure değil de reader 1'den Reader yani Reader'dan 10'a kadar yapabilirdim. Fakat şu anlık öyle bir işim olmadığı için bu ulti yapıyoruz. Şimdi burada bizim alacağımız sayı ise işlem yaptıktan sonra k sayısını alacağız. Gelelim kullanıcı bölümüne. Ve şunu kapatalım. Giriş diyelim. Formu hatta Zaten bağlantı yapmışız. Bağlantı diyorum. Class çekmişim. VGL. Reader alttan T1. Benden eski cümlemi istiyor. Bir de string girmemi istiyor. Buna da ID diyorum. Çünkü veri tabanımızdaki kolon ismi. eski cümlemi de Ctrl C V Ctrl V Forumlu adında kullanıcı sayısını getirecek. Getirdikten sonra ise Yani bizim Şu bağlantıdaki Şu gördüğümüz sayı da olacak, şurası da olacak, Private key sayısı da olacak, pardon Bunlar da şu da olacak Ctrl C diyorum Alıyorum bunu Button bir, Giriş yapacağız. İlk başta bir for yapacağım. Son diyeceğim ki, BGL'deki k sayısının to string değeri kadar döndür. 2 ise 2, 3 ise 3. Fakat ne diyormuş? Ah, string de o. Tamam, o zaman burada sıkıntı vereceğini düşünmedim. Hemen string fakat değer geliyor orada. o değeri konvert edelim o zaman mı? Aynen. Ne diyormuş? B gelen notu k tere sayı dediğimizde ise küçükse string değeri halen int.parse tamam. Şöyle yapalım. Yani sayı kaç oldu? 5. 5 tane kayıt var. 5 kere döndürecek. Her döndürmede ise asıl bölüme geldik. Her döndürmede şu samı siliyorum. Bu işlemi yapacak. Yani diyecek ki hemen debug'tan da çalışırım. Burada çalıştırayım. Ben size göstereyim işlemi. Ben buraya yazdım. Her ikisini aynı ayrı kontrol ediyor. Debug dediğinizde gördüğünüz gibi deklaralar, parametreler gelecek, vellar gelecek şu an. İlk gelen admin, admin mi? Evet. Şifre doğru. En son ise her ikisi de doğru olduğu için bize basacak, basacağı ise şudur. Giriş başarılı. Biz ise bunu biraz oynamalar yapacağız. Ne yapacağımızı söyleyeyim. İlk başta bizim e, belgelerimizdeki projemiz bulalım. SQL 2012 Project Öğrenci takip, veri tabanı prosedürler. En son bir tane prosedür oluşturmuştuk arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Ve bildiğimiz üzere. O prosedürümüzde de Yedek lock, yedek lock. Kullanıcı uptight'tan sonraydı galiba. Kullanıcı giriş. Şu kullanıcı girişimizi alıyoruz. Ctrl C dedik. Şu açık kalsın. 7 dakika. Şöyle bir işlem yapalım. Bunu yapıştıralım buraya. Kullanıcı girişine başka bir tabloya giriş yapıyoruz. Okey. Diyeceğiz ki buraya. Hadi giriş vesaire. Bu işlemi yapacak. Tabii ki bu iflerin en sonunda yapacak. Bu onun içindir ki parametre olarak şu declare olarak şöyle yapalım. Hemen yerlerini koyalım. Diyelim ki Burada ifler yapacağız. Teklerileri neredey yapalım? Veri getirecek. Aynen. Şunları silelim ve Şunları alalım. Prosedürimize gelelim. Yapıştıralım. Tamam. Ee, sonra tik tik tik tak tik tak tamamdır. Ada adı varmış. Onun işindir ki. Şunu silelim ve devam edelim. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Ne yapalım? Şimdi. Şunlara bir geri alayım ben, kafamız karışmasın. Bizim kodumuz şuydu. Kapatalım şunu. Pratik çözümler. Ebu Bekir başlamadan pratik çözümlere devam ediyoruz. Deklareyi alayım. Bekinden sonra deklare. Şimdi burada ilk başta bir şey yapacağız. Is şuysa, if şuysa vesaire vesaire. Tamam. Okey. Şunu şöyle alalım. İlk başta açalım. Ctrl C kapatalım else begin en sonu şuraysa diyoruz. Kapat. Al şunu. X yap. End. Şu tamam. En son bu üstel işlemi yapacaksın. Okey. Şimdi şurada deklararları kullanış şifresi maksimum Kullanıcı adı. Kullanıcı şifresi. Kullanıcı şifresini tabii ki ben kullanıcı girecek. Girdiği mesela 1-2-3 1-2-3'ü şifreleyeceğim. Şifreledikten sonra yollayacağım. Sonra kullanıcı adı, kullanıcı şifresi zaten bununla girmek zorundaydık id'yi bir tabiki vermiş ama başka şimdi kullanıcıdan gelecek olan et kullanıcı adı buradaki biz ise Şöyle yapalım. Ctrl C. Et K adin. K alttan tıre. demeyelim. Form alttan tıra. K alttan tıra adi diyelim. Tamam. Bunları da yaptık. Şöyle devam ediyoruz. Biraz şöyle bir sistem yapalım. Aynen. Biraz şey olacak ama <gülüyor> kusura bakmayın. Deklare olması lazım diye hatırlıyorum ama. Deklare. Sonra tekrar tekrar. şunları bir şöyle yapalım. Kontrol. <gülüyor> Zeebal'ın bayağı bir karıştı çünkü arkadaşlar ben videoya uzama uzamaması için şöyle bir hızlıca yaptım bizim şunlar vardı, zidekler vesaire şöyle bir değişiklik yaptım bunu altırlayacağız yani sp stop procedure kullanıcı giriş save vardı ya arkadaşlar bunu altırlayacağız yani Editleyeceğiz. edeceğiz. Stop process'inize etki adıydı. Et K şifresi yani kullanıcı şifresini atadım, koydum parametre olarak. Sanırım bunlar fix. Sonra S begin'den sonra ise şura Açıklama yazayım buraya. Burada ise tekrarımızı verdik. Atadık diyelim. Sonra gelelim aşağıya. Formdan formdan gelmiyor. burada olan olacak bu. Yani şu veri tabındaki bilgi tabanın kullanıcı adı. Bunu formdan girmeyeceğiz. Bunu da veri tabanındaki veri tabındaki kullanıcı Şifresi. <Gülüyor> Tamamdır. Sonra. Buraya ise diyoruz ki. Veri tabanından çekilen kullanıcı adı ve Şifresi Bu tamamdır Şifreyi kullanıcı bunlarda Kullanıcı Bunları yazmaya gerek yok Kontrollerimiz IF kontrollerimiz IF kontrollerimiz Eğer Veri tabanındaki yani f demiz veri tabanından çıkan adı bizim verdiğimiz adı eşitse ve and veri tabanındaki şifresi md 5 şifre bizim vereceğimiz şifre de md5 olacak md 5 şifreye pardon eşit değilse bunlar eşit değilse Yapmayalım, eşit yapalım diye. Pardon, tek şey. Eğer bunlara eşitse, gelsin insertı bassın. OK. Değilse, print. Giriş başarısız. Tabi biz bunu o formda göstereyim ben size. 01 değerle geliyor. Alterleyelim. Execute. OK. Sonra. Hemen şuraya create yazalım. Şöyle alalım. Ctrl X Gördüğünüz gibi Ctrl V Sonra ise Şuradan kapatalım. Hoppa bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitti bu kadar olay bu olay bu videomuz kaç dakika olmuş tamam bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar Diğer ki videomuzda da şunu yapacağız döndürecek kontrol edecek vesaire bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum